On yaşına kadar 5 kardeşiz, ikimiz öte dünyalı oldu, üçümüz burada. Ben buradan evvel gidip geliyordum köyüme, şimdi anam babam öleli, o kadar gitmiyor kızım. bura benim yurdum, burası yurdum, çok çok Allah'ıma. İyiyiz, çok gücümüz kurudu. Ekmedik yerde komadık, öküz ile, bana, öküz ile eşeğe gittik geldik. Ee, evveli ölüydü, motor yoktu. Şimdi ekiyoruz, kaldırıyoruz, evimize geliyor zehri. Hepsi, hepsi evimize geliyor. Eveli çok güçtürdü. Ekme etmeden o sanırdım. Ee, İnsan götürdük kıra, yanınız olduğumuzdan. Bir sene daha heybet olsak mı giderdi? 15 güne bir ekmeği derdim. Şu çocuklar çıkalı, çok güveniyor. alıp geliyor. 10-15 kişi gitsek, 10-15 çörek getiriyor. Biz de burada yemeğini yapıyoruz. Yolluyoruz kıra. Belki burada inceye sevgimi değiller. İşte böyle. E, kocadık kare. Ben de buna buralım diyorum. Kondişçimiz var kızım, bırakılmıyoruz da. Motorlarımız var evvelik gibi değil. Motorların arkasında iş işler var, aygıtlar var. Böyle işte dünya. Çok küçük yaşta gelin olmuş. He, bu eskere gidecek diye. Ben eskere gideceğini bile bilmiyorum anam. Ben öyle gelince tanıyorum. Gidilecek sanıyor. <gülüyor> ufakıdık, ee, bu eskere gitti, ben burada avuluyla kaldım görümcüyüyle. Üç sene eskerlik yaptık geldi kızım. Üç sene görümcüyüyle biz dokuduk. Kayınaya dokuyuverdik, hayatı verdik. Kendimize dokuduk. İyilendik öyle. Ben atadım, o Abla tutardı, iyiydi geceleri bile. Öyle öyle, öyle öyle. Böyle oldu çoluk çocuğu. Benim dört sene çocuğum olmadı. Yirmi yaşına gittim, Allah affedin. Dört, <gülüyor> iki oğlan, iki kız oldu. Biri tez dünyalı oldu. bir burada çok şükür, çok memnunuz evlatlardan çok memnunuz. Çok memnunuz devletlardan ana. Bu bu yolda geldi 3-4 sene ilaçberli işledik öküzle. Bu bu yolda millet o zaman Almanya gidiyordu. Almanya gitmiş ha Almanya gitmiş ha vardı. Şimdi Almanya'nın da diyor. Ee, bu bir Almanya'da 15 sene durdu geldi. ben çocukları ufak bilemiyordu gittiğinde. Böğüttüm, bayıttım, baktım, okuttum kızım. Sen hiç gitmedin mi Almanya'ya? Ee, gitmedim hanım hiç gitmedim. Canım düştümedi. Evlatların burada oldu üçü canım gözüm de olmaz, canım düştümedi Allah var. Belki gideceğim desem götürürdü. <gülüyor> Gitmedim. E zor olmuştu burada. Kiminle e, kaldın? Oğlumla. Acıyor oğlum okula girdi. Onu okutacan. Onun yanına gidip gideceğim. İneklerim vardı kızım, bir sürü koyunlarım vardı, tavuklarım elli altmış tavuklarım vardı. Onlarla eğlendim ana. Onlarla eğlendim. Böyle böyle böyle böyle bu bir yolda geldi. İleşmeyliğe başladık yine, <gülüyor> öyle öyle öyle, öyle işte. Başında bir Turan'ı gördüm Elif teyzem. Ne zamandan bu Turan? Gelinlikten kızım, gelinlikten. Bunlar Bu Eskiden bu Turalar mı yapılırdı gelinlere? <gülüyor> ha, e eskiden bu Tura. Burada iğneli olurdu, pen olurdu, olurdu. Hepsi olurdu ne böyle. Yedi katırp beni. Yedi katırp ettiler. Allah razı olsun kızım. İşte böyle Sen böyle. Gelin geldiğinde e, yaşıyor muydu Ahmet amcamın annesi? bakısı? Ankaçım. ölmüşler. Görümcüyüyle durduk diyorsun ya. Görümcüyüyle durduk. Rahmetli olmuş ona. Genç, genç rahmetli olmuş. Anam da genç gitti. Kendi anam da genç gitti. 52 yaşında öldü anamda. Babam 60 yaşında öldü kızım. Eben vardı çok seviyordu beni. Rahmatlık bekledi bizi. O 60 yaşında öldü. Koca ölmediler, hep genci öldüler. Çürünmediler. İyi oldu. İyi oldu. İyi oldu anamda. İşte böyle dünya kızım. Şimdi nasıl geçiyor Elif teyzem zamanınız, Ahmet amcayla? Neler yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz. <gülüyor> Yiyiyoruz, gelin pişiriyor, biz yiyoruz. Güneşli oldu mu güneşlere çıkıyorum ben. Yapamıyoruz anam, bir de benim kafada hastalık var. Kafam benim ırran kurran diyor Yürüyemiyor, çok yere yürüyemiyor. Komşuları böyle bazı koluma yapışır gideriz, gideriz. İşte öyle öyle öyle, öyle. <gülüyor> bu kayfeye gider gelin. <gülüyor> i̇şte böyle böyle dünya geçiriyor. Bir ölesiye kızım Allah yatırmasın. Allah iman Kur'an'la seversin. Amin. <gülüyor> 50 yıllık yaklaşık Heh. evliyim bunun sırrı ne Elif teyzem? Sırrı yoldaşlık birbirine. Birbirine yoldaşlık kızım. Golü değil. Ya bu kaysa ya ben kaysan ne kadar olsa üzüldüm Çok şükür şimdilik iyiyiz. Bu 50 yıl evlilik içerisinde iyi ki Ahmet amcamla evlenmişim diyor musun? Tabi tabi tabi tabi. Çünkü hayat onunla geçiyor değil On, mi? He onunla geçiyor. İki kişi geliyorsun ama iki kişi kalıyorsun. Öyle oluyor ama Ama şimdi öyle değil teyzecim teyzeciğim. Ee, yani şimdiki nesil, gençlik, yani sizler gibi böyle uzun ömürlü bir evlilikler... Yok, yok. Herif e, iyi olursa duruyor, iyi olman veriyor. Erkeği olsun, dişi olsun. Öyle şimdi. Allah ölüm mü kovdu bilmiyorum. İyi ama öyle oldu kızım. Nasıl oldu Allah biliyor. Öyle. Çok şükür Allah'ıma. Ben 84 yaşındayım. Bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm hayatım boyunca. işte kendi başımıza 9 yaşındaki babam ölmüş. 18-17 yaşındaki annem öldü. İki kardeş kaldık. E bu iki kardeş olunca tabii onu da kaçırdılar kardeşimizi. Epey bir mücadele ettik. Yalnız olunca ben askere gidip gelip de öyle evlenecektim. Tabi kardeşim orayı bıraktı gelince. Onun kocası da asker oldu. Ben evlenmek evleneceğiz ama başında bunları bekleyecek bir ebesi olan yaşlı bir kadın olsun dedik. Allah bin razı olsun. Allah rahmet eylesin. Ebesi üstülen bunların başında bunları güttü, gözületti kardeşimle bunu. İşte biz askerden geldikten sonra Yine dediği gibi işte hayat, öküzüle, eşyale çiftçilik, büyütçülük. Gidenler Almanya'ya gitti, herkese gidin. Yani benim gitmeyi ünterim, evime damımı bir yana koyup da yoktu. Fakat zaman geldi ben mecbur kaldım yurt dışına, kaçmaya, gitmeye. Ve Turus gitti, biz Şir'de bir gece otelde yattım, ertesi gün işe girdim. Bir sene orada çalıştık. Çalışma çok, para az. Almanya geçtik. Allah bize orada bir iyi yer verdi. Aynı firmada, aynı fabrikada 13 sene çalıştım. Taşına, toprağına, bereket. Bugünlere kadar işte. Geldikten sonra her şey vardı. Motor, aygıt, alet, bir iki sene yaptık. Bu iki üç kere hanım ameliyat oldu. E koyun, kuzu, inek varsa sattık. Kendi başımıza kaldık. Ondan geride bakıma ihtiyaç oldu. Bir iki kişiler geldi gitti. Olmadı, bağışlamadık. Beşinci, altı kişi bunlar geldi. Ha, Allah razı olsun. Bunlar bizden memnun, biz adam memnunuz. Şimdi işi sürdürüp gidiyoruz işte. Böyle. Kaç çocuğum var, Ahmet amcam? Üç çocuğum, iki kız, bir oğlan. Kız, bir kızım var, o Denizli'de öğretmen. İkisi bursada, bursada bir tane hani bir dostum vardı benim, okulda okur kara çaldı Hacı Ziya diye, berma velisiydi. Bana derdi Ahmet oğlanın üzerinde çok duruyor, çok titiz duruyor diye e ben dedim. Vallahi o zaman sağcılık solculuk bilmem ne la vardı. Onun için böyle böyle erdi. Yarın dedi, kısmeti ne olacağını. Yani benim oğlanın Bursa'ya gidip de iş güç sahibi olacağını. Orada böyle olacağını hiç aklımıza hayalımıza gelmezdi. Allah'ın takdiri. Böyle bir üniversiteyi bitirdi. Bir tayin çıktı Ağrı'ya. Bir daha çıktı Ağrı'ya. E o zaman anarşik olaylar çok. E, alia alia. Aşk mezerim daha. Yollamayacağız, yollamadık. E hadi dedik ya. O olan dedi, otobüs alalım. Veyahut biçi güzel öyle dedi. Motor küçük ge ora buna gider ki iş diye. E tabii gözlere bakıp dururuz herkes gibi. E olmadı. Sonra otobüs alıverdik. E çocuk bavul bavinal, teşberi aldık. Üç sene çalıştırdık, ahım şahım bir para kazanamadık. Hep başkası. Çaldın mı evet. yaptınız Ahmet amcacığım o otobüscülü. Denizli'de. Denizli'den. Evet, Pamukkale'de çalıştı. Pamukkale şirketi müdürü de benim çok severdi. Neyse o daha sonra bir nazilden şeyle aldılar. Bir arkadaş ortak icradan. Onu şeyde, 2-3 ay çalıştılar sattılar, bir askerliğe çıktı, arabayı sattık. Ee, ben dedi, şey olarak gideceksin, er olarak 3 ay, 4 ay askerlik yapıp geleceksin dedi. 4 ay askerlik yaptı, geldi olan. E geldi. Eee yine tabii, e, bu böyle, böyle böyle, Turan abi bana çağırıyor, şöyle şöyle. Ben istemedim ama gitmişler ikisi, iki tane otobüs almışlar. İstanbul'dan. İki oğlun. Hayır. Biri. Pamukkale ha, şirketin oğlum. müdürü Turan'la. Evet, şu şey nerede? Şirketi. Şu anda Bursa'da ama. Şu anda Bursa'da işte. Şimdi, şu anda Bursa'da, onu diyeceğim ya. Gayet ona çalışırken bir şebeke düştü. İşini kaybetti. E, mesela biz aldığımız otobüsü 29 milyona aldık. 39 milyona sattık. E, 33 milyon benim olan borç yapmış. Onun da sebebi hani bu konu çok derin. Evet, evet Ahmet amca. Şimdi iyi değil mi? Şimdi, Şimdi iyi. iyiler. Bursa'da iyi. İcikucu var. iş yeri var. 100 120 kişi çalışıyor. Ne mutlu. Çocuklarını da okutmuşsun. Sen gittin mi okula Ahmet amcacığım? Benim bizim zamanımızda ilkokul eğitmen vardı. Yani köyde okuryazı olanları mesela köylere öğretmen olarak verdiler. Eğitmen o zaman öğretmen değil de eğitmen diye. E biz 3 sene okuduk, diplomamız falan vardı, hepsi verdiler. Fakat zaman geldi bir ehliyet alalım dedik. 5. sınıf gittik. 55 yaşında 5. sınıftan ehliyet aldık. Şey diploma aldık, ehliyet aldık. İşte bu şekilde sürdürüp gidiyor işte hayatımızyla. Şimdi neler yapıyorsun Ahmet Amca? Şimdi biz işte bir yere yapmıyoruz, çalışamıyorum zaten ben. Ee, Yarım dakik çalışana da biçiyor, pancar, ayçiçeği, çekir şey, arpa buğday, bunları yapıyoruz. Bunlarla vakit geçiriyoruz işte. <gülüyor> Bu yıl yalnız mahsullerde pek şey yok Ahmet amcacığımın. İlk durum yağış devam etti. iyiydi fakat derizse e, şu 10 günden bu yana çok sarsıntı getiriyor. Mesela cevizle uyandıydı. 30-32 dönüm ceviz var bizim. Fakat soğuk kurutmuş, vurmuş. E, Allah'ın takdiri tabii. Elimizden bir gelen bir şey yok soğuk olmuş bir bizi gidiyor ki şu evinde şimdi şu asmala mesela üstünü şeyleri örtmesi lazım bir tek daha evren yok da dipten uyanan var mesela konuşuyoruz bütün çevre çalın şeylerle onların daha kötü onların inancı şeysi kazancı beklentisi bağ ticareti e Allah'ın takdiri bu Allah'tan gelen bir şey kimse bir şey diyemez. 50 yıllık... Evlisiniz Elif teyzemle Ahmet amcacım. Ee, şimdi Elif teyzemle 50 yıllık evliliğinde mutlaka olmuştur tabii. Nasıl geçti zamanınız bu 50 yıl? Şimdi biz dediğim gibi 50 yıl iyi. Yani ben Allah razı olsun ailemden memnunum. Çoluk çocuk sahip oldu ama iyi zamanımız oldu, kötü zamanımız oldu. Kavga ettik, dövüş ettik. Asil'i... O günden öyle geldi, geçti işte. Ya mutlaka yaşanır, he, her he. zaman şey olunmaz değil mi? Evet, tabii, tabii tabii. Hı -hı. Evet. Ama Elif Teyzem bana çok böyle sabırlı gibi geldi, öyle değil mi? Yani sabırlı ben... değildir çok. Değil midir? Değildir. Elif Teyzem mi? <gülüyor> <gülüyor> sabırlı değil. Elif Teyzem, Çengel'dir Bilmiyorum. Çeket peyze ben buna takılırım yani. Karının çekesi ne diyeceğim ben? de yatayım derim. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Öyle derim. <da> öyle <gülüyor> Ama şimdi de kaçacak yer yok. Kahveye mi kaçacağız zahmet amca? He he. Kahveye. Kahveye gezmeye yani evet. Başka imkanımız yok. Ne söylemek istersin? Şimdiki nesilde bu uzun evlilikler yok ama. Ya şimdi ortalık çok acayip, çok yani bir evlenmek, afedersin şeyden e, fırından ekmeği gibi alıyorsun, evleniyorsun, üç gün dört gün sonra bakmışsın, bir ay sonra hadi ayrılmış. Nedir? Ben bunlara hakkım ermedi. Nasıl olduğunu? Böyle. Hey şimdi hep öyle yani. Evet, Elin tefesin içinde, Orungar'ın sen yiğinin içinde demiyordu kızım. Utanmak vardı, şimdi utanmak yok. Ağır vardı, şey vardı, hep evet. öyle yani. Gelirken bahçeni de gördüm, çok güzel. Uğraşıyor musun bahçeyle? Hayır, hiç uğraşmıyorum. Bu i̇şte işler, bunlar garip önce yapağı, Thomas'ı diken, şunu derdin ise geçen sene yaptı. İçine dış Dıştaki narı soğuk kurmadı İçindekini soğuk kuruttu. <gülüyor> o meraklı evlen günde. O da uğraşır durur yani. Ramazan'da uğraşır durur. Dayılar e, köyü dediğimiz zaman ne şeyleri vardı bu dayılar köyünün bir adeti olarak? Neler yapılırdı önceden? Dayılar dediğimiz zaman ne aklımıza gelir mesela? Şimdi, Amca bu dayılar, burası bir çitlik, sultanatmenciğin çitliğiymiş. Buru idare eden bir zirayet mühendisi varmış. Şurada benim tarlanın üstünde binası varmış. Eski okul vardı önünde. Bu adam nasılsa burayı işlemek için babam gül, dedem gül, Ocaköy'den, Şalvan'dan gelmiş. Bir oymak var, sapçılardan gelmiş. Bir oymak var. Aşağı saygıdan gelmiş sağdan soldan bu köyün ismi dayılar değil daha iyiler. Yani o adam iyi ailelerden gelsin yerleşsin sürdüğü tarlaları 20 sene vadide satış yapmışlar. Bu köyün kuruluşu öyle öyle duyuyoruz büyüklerimizden yani. E sonra sonra sağdan soldan da gelmişler. Şimdi köklü olarak burada 3 koca köy. Sapçılardan var gelenler, aşağı seyiden var gelenler. Ama sonradan sağdan soldan da gelen onlar kıymet yok. Bu üç yerden gelip yerleşen dayılar, şeysi budur. Ta eskiden zaten buranın öküzüyle, affedersin, eşyağıyla çalışıp arpa buğday yıkıyordu. Başka bir şey yoktu. Su buyları öyle. Su içme suyunu kuyulardan alıyorduk. İtilalda şurada bir okul yapıldı. Ee, Derden bunun suyu gelecek? Orada, orada Hemen oraya bir sonaj vurdular. ellerinde Bir turunma kodular. Koca şeyin inşaatını yaptılar okulun. Ondan sonra o zaman için inkılap kumultarı vardı. Onu geveynine vurdular. Suyu öyle getirdiler buraya. Buraya yani su. Yani o güne kadar hiç kimse bunu bilmemiş, öğrenmemiş. Yer altından su çıkarmıyor. Biri bizim amcaoğlu ha, bir daha bir komşu vardı. İlle senin, benim şu yandaki evlerde de icikten bir adam vardı. Köyde bekçilik yapıyordu. Sen İl... de buraya vurdurdun senin? <gülüyor> Neyse, illa buraya şey vuralım. Geldi, Ahmet böyle böyle, atla atayım. Vurdursak iyi de şimdi çıkmaz. Çıkmazsa para almayacağız dedi. E i̇yi dedim ben, vurayım. Vurdular. Ara ben şurada demirci kına, oraya gittim geldim tulumu kurmuşlar, su taşurlara gelmiş. Şu anda da var mı? Var, var, sontaj var. O kapandı da başka derin sontaj mı durdurduk şimdi. E biz kendi suyumuzu kullanıyoruz. Bah, bahçe sunuyoruz işte bunları böyle suluyoruz. Yani insanlar o göl için, daha bilmem nereye giderdi Menderes'den Bakır'la, Çoluğa Çocuğa bir şeyi göklemek, domates, biber gibi. Her gün hükülden oldu mu ...şey sunamaya giderlerdi. Ama şimdi öyle değil. Her yerde su oldu Allah'a Yani insanların te deneyimi, tedirmesi olmadığından. Pekala Ahmet amcacığım, son olarak bize eskilerden... ...herhangi bir mani bir türkü, böyle bir şeyin var mı? Söyleyebilir misin bize? <gülüyor> Onu söylemeyeyim. <gülüyor> Onu söylemeyeyim. Yok mu hiç? Olmaz oğlum. Bucaramı da şimdi evet, sen siyah... Şan... sen tane <gülüyor> Söyleyirler şöyle Söyler mi? Söyler söyler diyorlar. Söymez ama bu şeyler. Ee, bizim için çok küçük, ama, küçük söylersin Ahmet amca. Söylemeyeyim ben de. şimdi ben iyi sıkılır şey yaparım. Hiç sıkılacak Hiç bir şey yok anne Yok amca. da işte Sözler olur. Senin. Sen bu ha. kamera Ahmet ha. amca. Ya da Elif teyze ver. Hadi <gülüyor> gidip gerek yok. O tabii sizde uyumasın diye. Bunlara bazı. Oh, Söyleyeyim tamam, işte. ben de. Sen. Onun için derler. Tamam ha. biz bekleriz. Hadi Ahmet amcacığım söylersin sen. hiç. <gülüyor> şey aklıma gelmiyor ki. Bizi bir <gülüyor> <gülüyor> Eminem'i Doruta'ya bindirdim Bindirdim de Emir Dağı'na indirdim Eminem seni şimdiye kadar güldürdüm Şimdiden sonra sen beni güldürdün Eminem oturmuş taşın üstüne Taramız zülfünü kaşın üstünde. Eminemden selamlar gelmiş da aldı koydum başı üstünde. Emin, emin yolları Yolda gördüm sığalıymış kolları